Masonik yapı var Fethullah Hoca cemaatinde. Devlet içine de sarkmış bunlar. Devletin içinde de Fethullah Hoca'nın talebesi olduğunu iddia eden birçok devlet görevlisi var. Garip bir Masonik yapılanmaya kendi aralarında bağlantı kurmuşlar. Yani hükümetin de anlayabileceği gibi diye garip bir yapılanma. Yani tarif edilemiyor. Sistemi de çözemiyorlar. Enaniyetli, gururlu, öfkeli insanlardan oluşuyor birçoğu. Tayyip hocamı da e, Mehdi karşıtı gibi görüyorlar Allah alem. Allah alem. Yani Fethullah hocanın mehdiliğini engelleyen bir Mehdi adayı gibi gördükleri için onu bir an önce kenara çekmek istiyorlar. Evet. Zaman gazetesinden çıldırmış gibi bir, bazı kişiler evet. akıl almaz bir hırsla o yapılanma içerisinde garip bir var. Masonik bir yapılanmaları var. Adeta onu andırıyor. E, alabildiğine Tayyip Hocam'ın aleyhine bir faaliyet içindedir. Bir an önce ekart etmek peşinde.